Azgari ücreti soruyoruz. Azgari ücret komisyonu toplanıyor. Evet. Ee, sizce azgari ücret ne kadar olmalı? Ya bence zaten e, dolar bazında olmalı. Ama şöyle olmalı. Şimdi azgari ücret diyorlar da. Azgari ücret mesela şimdi dediğinde geçinebiliyor musun? Bir insan kira der, sonra elektrik der, işte doğal gaz der, su der. Bunlar geçilmek değil ki. Sinemaya gitmek istiyorum. Kitap okumak istiyorum. Ailemle yemek yemek istiyorum bir falan mahsus birine hediye almak istiyorum. Falan filan derken bunlar yetmez yani. Iki milyara ne yeter ki? Iki milyara şu an bir öğrenci olarak bana bile yetmez. Yani şu an öğrenciyim. Bana kredi veriyorlar. O da geri alma yani. Okumanın yaşı yok diyorlar. Ama bana verdiklerini ileride geri isteyecekler. Işsiz kalacağım. E, işsiz kaldığımda nereden getireceğim? Sağa sola bakacağım iş yok. Bir milyara çalışacağım. O da sigortalı mı sigortasız mı Allah bilir. Yani az geri ücret yetmiyor. Bir de sistemde zaten hata var. Kimse milletvekilinin maaşını sormuyor. Bakanın maaşını sormuyor. Zenginlerin vergisini, boynu şunu sormuyor. Hep garibanın yani gariban ne alsın? 4.000. Hep garibanın ağzına bakacaklar. Bu ne alacak? Bu ne yiyecek? Yani umudumuzu almışlar bizden. Umut kalmamış. Yani bir insanın umudu kalmadıktan sonra ne yapabilir? Yani en büyük günaha şu an bize işletiyorlar. umut kalmamış. Öbür gün ne yapacağız? Ben şu an mezun olacağım iki sene sonra ne yapacağım? Hangi puanla atanacağım? Ben şunu diyebilirim gelsin ben ona 2300 vermeyeceğim. Ben ona 4000 vereceğim. O 4000 ile ailesini de değil kendisini geçindirebiliyorsa ben her ay ona 4000 vereceğim. Yeter ki kendisini geçindirebilsin. Kesinlikle geçinemez. Giydiği takım 10 bin bin ise istenince 4000 ile geçinemez mantıklı mı? Yani Allah bu zulmün sonunu getirsin. Doktorlarımız, hemşirelerimiz orada açlıktayken, bu zorlu şartlardayken diyorlar ki kısıtlama. Tamam kısıtlama geldi de zamanında gelseydi keşke. Mesela şu an bir öğrenci olarak bana kitabımı versinler, bilgisayarımı versinler veya internetimi sağlasınlar. Emin olun ki ben evden çıkmam bu sabah. Saat sekizde sınavım vardı. Evde internet yoktu. Oradan koşa koşa gelmişim. Kahvenin internetine bağlanıp e, sınavımı yapmışım. Böyle bir sistemde online sistem diyorlar. Köydeki öğrenci daha öğretmenini tanımamış. E, Gel de bu sistemin içinden çık. İstiyat ile ilgili hiç konuşmak istemiyorum. mu? Sizce asgari ücret ne kadar olmadı? Bence asgari ücretle 5 minrada azdır. Yağın terekesini alıyorduk 100 TL'ye. Şimdi dün 2 gün önce almışım 250 TL'ye. Çalışmıyoruz da, işçiyiz de. Amela inşaatlarda çalışıyoruz. Çahın kilosu olmuş 100 lira. Gel çocukları ver. 4 tane çocuğum var. Askerin ücreti veriyor. 2-300 milyar. Öyle şey. E, kirasına, elektriğine, suyuna yetmiyor. Ne yiyecek bu insanı? Vallahi hiç şey söylemek istemiyorum. Abi. Diyecek bir şey bırakmamışlar Tek diyeceğim, valla yardımcımız olsun. az bir şey yok olabilir. Tahmin Neden uçuk abi? Gördüğün gibi abi. İşsizlik gömü insanı vermeye. İşsizlik ve biz de iş dört ay hiç çalışmıyoruz. Ne işimiz var ne bir şey. Biz de boş boş geziyoruz. Baksana. Çalışmıyoruz dışarı çıkıyoruz. Dışarıda kullanan var. Peki şu anda az geri ilet komisyonu toplanacak. Evet. Yani az geri ilet komisyonuna burada nasıl bir çağrıda olmak istersin? 2-3 mülendir çalışırsan ay başına boşlu çıkıyoruz. Evet. Ay boş boş boş, boş körek sağlıyoruz. Onunla da gelse yanımızda Öyle görselen de o zaman değerini zannadınlar açtılar i̇şte nerede o günler? Abi az geri ne kadar olmalı onu soruyoruz. Bence 4000'den aşağı olmamalı. Neden abi? Neden? Çünkü millet zor kendini geçindiriyor. Geçindir, geçindirmez de bence. Erzak alıyorsun bir haftalık en az 500-600'den aşağı yok. Elektrik geliyor 300, su geliyor 200'den aşağı yok. de nasıl kendini geçindirecek? Siz geçinemiyor musunuz abi? Ben geçinemiyorum bence. Yani az gibi da, sizce en az ne kadar olmalı? En az 4.000'den aşağı olmamalı. İnşaatta çalışıyorum haftada 2 gün bile işimiz yok şu an. E nasıl kendimizi geçinireceğiz? Elektriktir, sudur. E, ke kendilerini yerimize koysunlar. Onlar geçinebiliyorsa biz e, razıyız yani. Hmm. Bu e, askeri ücrete razıyız yani. En az 4000-5000'den .000, aşağı olmamalı. Bunu hükümet daha iyi biliyor. Hükümetimiz daha iyi biliyor. Eee yani. Vatandaşın isteğine kadar mesela? Komisyon toplanacak. Valla bir mesajınız vallahi, var mı komisyon? Vallahi yani hiçbir mesajım da yok. Hiçbir şeyim de yok yani. Bunu devletimiz daha iyi bilir. Yeterli mi peki asgari ücret şu anki asgari ücret? Vallahi onlar daha iyi biliyorlar ya. Yani. Devlet mesela. Mes ıı, insanların yaptığı şeyleri düşünemiyor. Bu insan ne yiyecek, ne içecek? Bunları düşünmesi gerekiyor. Bence devletin de insanlara bir yardım etmesi gerekiyor bu zamanda. Yetersiz yani bana göre. Abi kızıya evet. azgırı yedik ne kadar olmuyor? Bence üç fazla olması gerekiyor. Evet. Bana göre benim fikrim bence bir. Evet. Bir insanın gerçekten de evinde yemeği, sebzesi, içeceği eksikse zaten orada huzur yoktur. Ben söyle söyleyeyim ben. Yani bence 3 milyardan fazla olması gerekiyor bir asgari ücreti. Azgari ücret komisyonu toplanıyor. Evet Sizce azgari ücret ne kadar olmalı? Vallahi bizim eşimiz değil yani. Bu bizim büyüklerin eşidir bu. Ben ne bileceğim ağabeyim. E peki Hacı abi. siz çocuğunuz var mı azgari ücret alan? Geçinebiliyor mu evli olan? Vallahi zor. Yani bir alırsa beş gidiyor. Anlaşıldı mı bundan? Bu yok. Şimdi bu ben bir bakor emeklisiyim. Alıyorum iki milyar iki yüz. gazım var, ceryanım var, elektriğim var, suyum var, bir haracı var. Bunlar gittikten sonra ne kalır? Bir milyar var. Burcu kalırım. Yani ne yiysek? Ekmek, damatiz. Hangi ucuysa ekmek, maydanoz. Bunlar yiyoruz <gülüyor> abi. Öyle idare ediyoruz. Yoksa <gülüyor> ne? <gülüyor> üçe yakın bize lazım. Evet. Yani biz demiyoruz dört, o beş, o altı. yakın bize lazım abi. Evet. o şekilde geçinir. Yani geçineceğiz. Yani normal bir geçimimiz olur. Burçluk kalmayız. Bir aya. Şimdi bu ay aldı mı? O bir aya vereceğim. Yine yine burçluk aldım. Her zaman burçtayız. Evet. Her zaman burçluyuz. Evet. evet. Yüreti verileme konusörü toplanıyor. Evet. Sizce azgari ücret ne kadar olmalı? Sizin düşünceniz nedir bu noktada? Ya ben şu anki sisteme bakıyorum da mesela ilk baştaki en eski, azga, eski azgari ücret ne kadardı? 2.300 bir şeydi değil mi? 2.324 lira. E şu anki şu an piyasaya bakıyorum dolar olmuş 8 lira, euro olmuş 9 lira. Yani bizim milletimiz geçinemiyor. Yani en az en az 3.500 olması gerekiyor. En az. Etin kilosu olmuş 50-60 lira. Yani millet ne yiyecek ne içecek değil mi? Yani şu anki sisteme bakıyoruz. Bayağı bir bayağı bir diğer çeklere de az göreceğiz. Bayağı bir az. Ama yani bunu bunun derhal düzeltilmesi gerekiyor. Ama şu anki ben sisteme bakıyorum. Büyük ihtimal asgari ücret 200 300 artar. Yani 2600 2700 lira olur. Yani millet geçinemez. Atıyorum şu anki mesele bizim şimdi şu anki seyre atıyorum en düşük kira 500 lira. O da en az 500 lira. Sobayla evet 500 lira. Eee Atıyorum bunu elektriğidir, suyudur, faturası çudur. Onlar da 500 lira olsun, hadi 1000 lira olsun. Tamam. Ee, diyelim iki tane çocuğu var. Okula falan gönderir. Onların da işte ihtiyaçlarıdır, giyimidir falan. O da diyelim 500 olsun, 1500. Ee, bak 1500. Şu anki azları ödenene kadar 2300. 2300'den 1500 çıkar, kaldı ne kadar sana. Sana kaldı 800 lira. E 800 lirayla nasıl geçineceğiz? Geçinemez değil mi? Yani en az en az 3500 lira olması gerekiyor ki millet geçinsin. Tabii üç bin de yine azdır ya da biz biz azgari düzeyde el aldığımız için yine o şekil olsun yani. Buradan siz komisyona nasıl bir mesaj vermek istersiniz yani? Yani elinizi vicdanınıza koyun. Hani <gülüyor> ben özellikle ben milletvekillerine sesleniyorum. Milletvekilleri kaç mı On 15-20 milyar alıyor. Onlar onlar bir aylığına azgari ücretle geçinsin, geçinebilirlerse geçinsinler. Değil mi? Yani bizim yerimize koysan empati yapsınlar yani. Yani bir insanı kendi yerine koyacaksın. Acaba ben o maaşla geçinebilir mi geçinemiyorum? Eee saygıda komisyon yetkilileri lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Yani güzel bir miktar ilave edin. Millet bu şekilde geçinemiyor. Zaten dolabımız sekiz milyon, 19 dokuz milyon güzel bir şekilde ilave edin. En azından en az üç bin beş yüz olsun ki milletimiz en azından geçinebilsin. Ona göre bir fiyat Hani Bakalım bir ay bir ay o şekilde o azgı ücreti aldıkları zaman ve geçinemiyorlar. Zaten büyük ihtimalle geçinemezler. Zaten oransızlığından beliriyoruz zaten. Dolar 1,8 euro, 1,9 milyon yani. Hayırdır lan yani? kim, kim geçinebilir ki hani? Yani biraz, biraz da ellerini vicdanlarına koysunlar. O hiç kullanmadıkları vicdanları var ya. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar yani. Ben onu diyorum sadece. <gülüyor>